Hep Pelin'den merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Ne yapacağız Dünya savaşımıza devam edeceğiz Bize bir hakaret gelmiş Sırbistan'dan Sırbistan'da uzak şu an sıkıntı etmiyoruz Hala elimizde gördüğünüz üzere Gayet sağlam bir ordu var Bu orduyla arkadaşlar ben alabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar ben birazcık para biriktireyim hatta. Ya da edelim ya orduları ne diyorsunuz. Kararınızı duyamıyorum. Şu bölümü tehdit edeceğim geri kalanı kalsın. Çünkü kredimiz var baya çok. Kredalık. Hem onları ödeyeceğiz. Hem neyi ödeyeceğiz? Ee, adını getirin. Hem asimilasyonları yapacağız. Yani toprak değerlerini arttıracağız ki ordu basabilelim. Bunları yapacağımız için gerçekten çok kimiz var. Bir 30 binimiz bir biriksin. tam 30 binimiz birikti. Gayet iyi. Böyle asimilasyon olmanı rektim. Asimilasyonlarımızı Hızlı bir şekilde yapalım Tamamdır Asimilasyonlarımız Yapılıyor bu arada Ve biz Şöyle bir iki tur geçsen Kredi ödeyeceğiz 20.000 biriksen 20.000 birikti 20 arkadaşlar Ama şöyle 20.000'imizi 20 e, Kredimize verelim Dede, Şu an ödemiyoruz. Doğru. Kırk onu ödeyeceğiz. O zaman arkadaşlar para yani hem asimlasyonlarımız yapılsın bir yandan. Aslan Cumhuriyeti ile ilişki güç, geliştiriyoruz. Bu arada senin ekonomi kaç Fransa kralı? 52 bin 394 bin nüfus, mu? nüfus yatırımı yaparsak Fransa Krallığı'nı alabiliyoruz. Açık bir dakika da Evet yatırım yaparsak Fransa Krallığı'nı alabiliyoruz. Hatta güçlü bir ordu basarsak şimdi de alırız Fransa Krallığı'nı. Azıcık daha güçlenelim. Bir dakika senle iltifak olmak istiyorum ben ne de ben ilişki geliştireyim. İlfak olursak yani beraber olursak gayet iyi olur. Aktikki ekonomi çöküyor. Hemen şöyle arkadaşlar ordumuzu basalım. Olabildiğince bas, başkentten basmamaya çalışıyorum. Çünkü başkent bildiğiniz gibi değerli yer. Oyunda da olsa öyle yani. Bu arkadaşlar part 1'i de izlemediyseniz gidinize part 1'i izleyin önce. Çünkü part 1'de iki devlet fethediyoruz. Daha doğrusu bir buçuk devlet. İsmail'in önerliğinde yana kısacası. Birinci İsmail'in önerliğinde bir fethi yapıyoruz. Sovya güclüğü sana savaşma ediyorum. Son dovanla da etmeyen gerektiğini söylüyorum. Gayet başarılı bir saldırı yaptık. Diğer saldırımızı da Sovyat'a aldık. 29 ordular çıktı oradan. İkinci Sovya güclüğü savaşımızı... Sonuna geliyoruz. Sovyet ülkesine akrabetinden kavuşturuyoruz. Bir virüs çıktı arkadaşlar. Napoli Krallığı bize sevdiği ülkeler arasında aldı. Yani bu demek oluyor ki bizden korkuyorsun. Napoli Krallığı. Sonuna geliriz bir gün olur. Bana ver. Daha on iki binlik bir ordumuz var arkadaşlar. Bu. On iki binlik bir ordu gayet iyi bir ordu. Bununla ben de biz. İsmail Bey'in. Önderliğinde. Evet arkadaşlar barışımızı da imzaladığımıza göre. Bir ülkeyi daha yok ediyoruz. Şöyle hemen bir yirmi bin liramız biriksin. Bir tur daha geç. Bir tur daha. Bir bin liramız birikti. Evet arkadaşlar. 30 bin liramız bir. Yani hem asimlasyonlar olur hem de paramız birikir. Bize savaş ilanı geldi. Afişlerden gelmiş. Bize bir barış. Barış yaptı. Ama bunlar benim aklımda. Bunlar benim aklımda değilim. Şimdi yırtıyorsun ama sonra yırtamaz. Bideyim. Artık güçlü bir devlet oluyoruz. Birinci İsmail'in önderliğinde. Birinci İsmail gördüğü devletle beraber yürüyor. Ve arkadaşlar artık sanırım aslına aslanlar Olmuştur dedim ve oldu zaten. Yani olmuş. O zaman birinci İsmail'in önerliğine. Hayır. Fransa Krallığı'na savaş ilan ediyordum. Üzgünüm koptu. Milano'ya doğru. Saldırı yapalım. Gayet başarılı. Arkadaşlar bu arada hani ben birinci İsmail falan diyorum ya sevdiyseniz böyle işte şey yapabiliriz ne bileyim böyle birinci İsmail'den sonra gelen işte birinci Murat devleti batırıyordu. Bu arada arkadaşlar savaştığız mı vasal bırakıyorum bir topraklarında onları. Yani artık benim hakimiyetimdeler. Şu iki toprakta da... asimilasyon başlatıyorum. Ben senin başını belaya soksam mı? Evet. Bu arada şu devletle de artık Fransa krallığıyla daha doğrusu... Şey yapalım mı seninle? ittifak olmayı ve... İsmail Bey en çok istediği şeylerden biri olan birincilik'e doğru yaklaşıyordu. Önündeki büyük engel Avusturya aşk büyüğü engel olamazdı. Çünkü dünyanın en büyük üçüncü ve ikinci ülkesi. Ültefek olmuştur. Ben senin başını biraz mi? Bak sana ticaret talep edeceğim. Sen şuna savaş ilan etsene. Ya niye kabul etmiyorsun? Sen savaş ilan et. Savaş ilan et. Suna işte. Teklif gönder. Kabul edildi mi? Tabii ki de kabul ediliyor. Ay ağzına. Ya sen benim mütevkin mi aldın? Sen benim mütevkin aldın. Sonun gelsin. Ve Savaşma ilan ediyorum. Birinci İsmail. Artık intikamcı dayanılaracak değil. Bir... Ya da. Smart breviye krallığı Bak ben de barış kanka Sonun kötü olur Bak iltifakım da var Sonunu kötü yaparım Bu arada arkadaşlar şu an tamamen Kendime değil İltifakım olduğundan dolayı güveniyorum Ve barışımı imzalayacağım. Ama benim mütefiğimde ne var sen? Benim mütefemi sen serbest bırak. Şu toprağı da bana ver. Bununla mı vas vasal bıraksam arkadaşları? Sen de vasal bıraksam. Nasıl da sen bu toprağı alma? Arkadaşlar böyle savaş tazmini atar. Bence birinci İsmail gayet güzel ilerliyordu. Arkadaşlar bu bölüm biraz uzun olur. Yani bir 11 dakikada. Zaten 12-13 dakika sonra bitireceğiz. Yani 12-13 dakikada bitiririz. Kime saldırabiliriz? Böyle hiç savaş yapan birisi de işte yok ki. O zaman biz artık eski İsviçre konferansına savaş hazırlıklarına başlayalım. Belki de birinci İsmail'in son savaşı olacak. Bu savaş. Ya düşme işte ya. Düşme. O zaman arkadaşlar birazcık yatırımlara. Para veriyorum. Birazcık değil. Baya verdim yani. 2000 oldu buraya. Şöyle git. Şöyle git. Şuraya 2000 ordu. Şurada da ordu bas. Daha bitmeden ordu bas. 3000 ordu da buraya geliyor. Eski spitre konferansını kısacası yenebileceğimizi düşünüyorum. Kimseyi şu anlık savaşa dar çağırmayacağım. Bir sıkıntı olursa Milano'dan savaş. Yani Milano'dan yardım ve diğer başlamamızdan yardım talep edeceğim. Ama tahmin ettiğim gibi gayet basit bir şekilde burayı dağılık bir tur geçse şöyle birinci İsmail'in önderliğinde bu savaşı da geride bırakıyoruz burada son anda çok büyük ordular çıktı diyeyim ve şöyle Arkadaşlar ama bizim büyük bir sıkıntımız var. Argon sıkıntımız var. Argon dünyada şu an birinci değil. Çünkü Justle onu şu an dünyada birinci biziz. Şu an o zaman istediğimizde kafa tutarız. O zaman ben sana kafa tutmak istiyorum. Tabii ki arkadaşlar öyle bir şey yok. Çünkü şu an kapatacağımız kişiler belki bizden daha güçlüdür. Tabii ki değil de daha çok ordu çıkabilir. ya şöyle yap. Öyle. 4000 orduyla geliyor. Yani aman 4000 ordu ne? Yani 4000 ordumuz var da 4000 paramız artıyor. Asimilasyon işlemlerimiz var bizim... Ve bir tane ordu bakımına verelim. Asimlasyon işlemlerimizi başlatalım eyalet. Eyalet. Haa. Bir dakika bizim bizim. Evet tamam başlatmışız. O zaman şöyle birkaç tur daha geçiren paramız birikmiş olur o zamana kadar. Arkadaşlar son bu bölüm bence son savaşımız olsun bölüm son savaşımız artık bu. Umarım bu bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı gerçekten unutmayın ya. Sürekli unutuyorsunuz, ben de üzülüyorum. Gerçi uzun bir süredir video atmadım. Zaten arkadaşlar çok uzun Süredir köydeyim yani o yüzden video gelmiyor. Bunda İnternet bulduğumuz için atacağız. Yani atacağım. Burada işlemlerin olmayan bazı işlemler var. İşlemleri şöyle yapabilirsek gayet güzel olur. Hatta biz bir şey yapalım mı? Yapalım yapalım. Bak, Çok güzel bir şey yapacağız. Tamam mı? 13.000'lik ortamızın var. Tamam. 13.000'in 13.000'inin 4000 yok 4000 olmaz 1000 daha şöyle 500'ünü buraya yollayacağız argon sen hayır ben şu an argona gelemem kanka sorry şu an argona gelemem çünkü ben videodayım birinci ismail'im zaten bir kirli argona karşı yenileceksin aynen aslında var ya yenerse biz buradan pay çıkartırız da. İnilirsen kanka ben seni kurtaramam video dışında. Artık seni kurtarmak bir dahaki videoya kalır. Arkadaşlar yine de olabildiğince çok video size atmaya çalışacağım. Olabildiğince. Videolarımı izleyin yani. arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz bir abone olmak çok mu görüyorsunuz gerçekten 1 beğen 1500 olamadık hadi abone olun şimdiden arkadaşlar şimdi ULM'ye savaş ilan ediyorum 10 binlik ordumla giriyorum sana da savaş ilan ediyorum büyük ihtimal bu yaptığımız çok büyük bir sıkıntıydı ama ne yapalım Değer mi? Değer. <gülüyor> o neydi? 10 binlik ordudan. 6 binlik söylemiyordunuz mu? Ben size bir şey diyeyim mi? Geceyiz. Giy Şuraya söyleyeyim 1000 ordu. Ben 900 oldu şu kadarını giriyorsunlar. Şurada şöyle bir ordu basmıştım ya. Gidemezsin hiçbir yere. Yaptığımız ilk savaşta da başarılı oluyoruz. O zaman barışlarımızı yapıp videoyu burada bitirelim. İlk buraya mı? Basal bırakalım mı? Ne diyorsunuz? Bence basal bırakmayalım. Basal bıraka bıraka gücümüz azalır yani. Tamam bir de buranın barışını yapalım barış. Burayı vasal mı bıraksak he ne diyorsunuz? Hadi hadi burayı vasal bırakalım hadi hadi inşallah. Ya da vasal bırakmayalım. Bırakalım bırakalım. Bak şöyle bir şey olsun. Ben şu ülkenin de serbestliğini istiyorum. Seni iyice güçsüz bir şey yıkıralım. Yani arkadaşlar bunu niye yaptım ben? Şu yüzden yaptım. Bir vasal alacağımızı şu an iki güçsüz bir vasal almış olduk. Nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama anlayın anladı yani. Şöyle e, Şimdi biz bağımsızlığını Hafifler bak sen bana fazla oluyorsun videoyu şurada bitireceğim bir şey yapma sakin ol yani burada ee, nasıl diyeyim? iki vasalımız oldu kısacası şu bağımsızlık ilan ettirdiğimiz ülkede artık bizim vasalımız böylelikle bir vasal yerine iki vasal bir dahaki bölümde arkadaşlar düşündüğüm şey Cencemiz Cumhuriyeti. Sonra şu argonu da alıp argonu alıp bir de şuradan böyle açılıp şu şeye kadar gelmek. Plantaya hmm. plantaya planta kadar gelip plantada da bir vasal bırakacağız. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. Zaten video şu an 19 dakika olmuş. Görüşmek dileğiyle. hoşça kalın. İnşallah bu ay içerisinde bir daha görüşürüz. Bay bay bay bay.